orijinalini Duke Üniversitesi'nde Felsefe Yüksek Lisansı yapan Paul Henney'in hazırladığı bir ders ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda serbest safsatanın bir türünden, bütünleme safsatasından bahsedeceğim. Öncelikle bir soru sorayım. Neden hiç renksiz kedi yok? Cevabına birazdan bakacağız. Serbest safsata neydi bir hatırlayalım. Serbest safsata, öncülleri sonucunu desteklemeyen savdır ve safsata genellikle bir mantık kusurudur. İki çeşit safsata vardır, biçimsel ve serbest safsata. Biçimsel da savın biçiminde bir sorun vardır. Serbest safsatada ise, sorun savın içeriğindedir. Bu ayrımla ilgili daha fazla bilgi için biçimsel ve serbest safsatalar videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoda, Serbest safsatanın bir türünden bahsedeceğiz. Bütünleme safsatası, savın içeriğindeki bir mantık hatasından kaynaklanır. Bir bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamından başka bir şey olmadığını varsaymaktan ve bunu yaparken hiçbir gerekçe göstermemekten doğar. Yani bu safsatada bulunan kişiler, hiçbir geçerli sebep yokken, bir şeyi oluşturan parçalar için geçerli olan bir gerçeğin, o şeyin bütünü için de geçerli olduğu yanılgısındadır. Sorunlu bir yaklaşım değil mi? Şimdi bu mantık hatasını biçimsel olarak ifade edelim. Birinci öncül, a'yı oluşturan parçalar x, y ve z niteliklerine sahiptir. Sonuç, öyleyse a'nın tamamı x, y ve z niteliklerine sahiptir. Sav, İlk bakışta mantıklıymış gibi geliyor. Halbuki bu şunu demek gibi bir şey. Şehirler belli özelliklere sahipse, o özellikler tüm ülke için geçerlidir. Bu mantığın neden yanlış olduğunu şimdi anladınız mı? Yeterli gerekçe sunmadan, bütünün parçalarla aynı nitelikleri taşıdığını söyleyemeyiz. Bütünün parçalarla aynı nitelikleri taşımadığını da söyleyemeyiz. Bu, Urfalılar acılı yemeği sever, o halde tüm Türkiye, acılı yemeği sever demek gibi bir şey olur. Birkaç örnek daha verelim. 3 ve 7 sayıları tek sayılar. Doğru, yani 3 ve 7'nin niteliği tek sayı olmaları. Bu iki sayı, aynı zamanda 10 sayısının bir parçası. 3 artı 7 eşittir 10. Ama sırf 3 ile 7 tek diye 10 da tek sayıdır diyemeyiz dersek, bütünleme safsatası yapmış oluruz. Başka bir örneğe geçelim. Diyelim ki arkadaşınız, şu savı ileri sürüyor. Birinci öncül, atomlar renksizdir. İkinci öncül, kediler, atomlardan oluşur. Sonuç, öyleyse, kediler de renksizdir. Kedilerin renksiz olmadığını biliyoruz. O yüzden, arkadaşımızın nerede hata yaptığını anlayabiliyoruz. Kendisi, bütünün, onu oluşturan parçalarla aynı özellikleri sergileyeceğini sanma hatasına düştü. Yani, savın öncüleri doğru olsa bile, bütünleme safsatası oluşabilir. Dolayısıyla, renksiz kediler için üzülmemize gerek yok. İşte, bütünleme safsatasını öğrenmiş olduk. Bir bütünün, kendisini oluşturan parçalarla aynı özellikleri sergileyeceği düşüncesinin bir yanılgı olduğunu gördük. Fakat şu da önemli bu tür bir mantık yürütme bize her zaman yanlış sonuçlara götürmez. Örneğin arkadaşınız şöyle bir mantık yürütebilir. Birinci öncül, kedimin her parçası maddeden oluşmuştur. Sonuç, öyleyse kedim maddeden oluşmuştur. Gördüğünüz gibi sav doğru sonuç veriyor. Safsata sadece yeterli gerekçe sunamadığımızda ortaya çıkıyor. Evet. Bu safsataya düşmemeye çalışın. Ayrıca renksiz kedileri de kafaya takmayın.